Beni burada bir başıma bırakman döndürür deliye Yapamam yanımda canım olmasan da ne kalırdı bak Geriye gözlerinden okurum o gülüşünü salsınlar bu eylülde üzerime Sende ne varsa bende kalsın kabulüm ben en kötüsüne Yanımda olsan zaten ya. Ne de gel demiştim yollarında kar Olsa da sol yanımda kal Beni kollarında sar Cesaretin de varsa gel yarınlara Ben sana git demedim gözlerimde kaldım Ve içimdeki yangın özveriyle yandı Sevmekten korkmuyorsan öl benimle tatlım Sana yapılan tüm güzellikler sözlerimde saklı Bilirim başka kimsem olmadığını En sevdiğin papatyaları seninle topladığımı Yollarına günaydınlar yolladığımı Gönlümdeki bahçenin hiç solmadığını Bugün bir dilek dile, yıldızlar ay ve gece Seninle beraber tüm güzellikler kalbe geçer Bütün bu çıkmazın içinde kalma harbi beter Güneş gibiydi güzelliğin verirdi kalbime der Beni burada bir başıma bırakman döndürür deliye Yapamam yanımda canım olmasan da ne kalırdı bak geriye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 sen de ne varsa bende kalsın kabulüm ben en kötüsü.